has Duydun Öldü mü? Öldü. Evet. Ulan bari 1000 kurşunla ya. <gülüyor> <gülüyor> Yepyeni bir video, hoş geldiniz. Ben Skyhawk. Geçen hafta söz verdiğim gibi Counter-Strike Go serisine başlamaya karar verdim bu hafta. Tabii uzun zamandır Counter-Strike Go oynamadığım için hesabımdaki rütbe kaybolmuş. Ben de rütbesi olmayan bir arkadaşımla beraber girip rütbemi geri almak istedim. İlk maçımızdan sizin için kısa bir montaj hazırladım. Umarım beğenirsiniz. I'm Mr. Look at me. <gülüyor> Oğlum bu Discord geri çıktı ya. Delirtecek beni ya. Oyundan gelen cezası. Altap'ta kapattım onu. Hala Discord çıkıyor. Ya. Ya, al işte. Zıfete oh. koş. Hadi koş. Çamda vuram. Hay, çamdaydın, çeypaydık. Şimdi tek, dur. Sen bas, ben de şunları dolarım, hadi. Ben değilim ama. Hem müzik. quick box rotating, one, rotating. <gülüyor> Hay Allah'ım ya patates gibi öldün ya. Şimdi helalleşme vakti. <gülüyor> <gülüyor> Öyle zıpsıktı zıp yaptı. Hay Allah'ım ya <gülüyor> Bun'un right side. Should be the ah, middle. behind the fountain. Han CT. Yes, go bee, be. But wait for me, okay? Çok güzel. Site'de biri var. A'dan dönecek olan yakalanma yeter. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çakallıkta lider. Allah nısfı da çakal. Oh. Haymet City. Boiler. Vanin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> on boiler, şu Van. onun ismi? onun ismini unuttum. <gülüyor> He's on sight, sight. Okay. Little... It's not boiler man. He was on Ulan <gülüyor> ya. Yeah. On coffins. Gobi. Dikkat şeydeydi, konstrakşındaydı en son ama kaçmıştır artık yani, anladın mı? Koş bi Koş da Sığır gibi koşmak neymiş ya? Lajım yapma, Tamam vallahi kaçırdı Aklım aldı. Oh. <gülüyor> o da stepi verdi evet, öldü zaten. Sen öyle öldün ya step'ten öldün. Ha? Step verdi. Ben... Tam onun işte yürüme derken herife bakmıyordum o ara. Koşma, koşma abi. Derken öldüm işte. Koşma yani değil mi? Niye koşur? Bomba getir heyecanlandı orada şimdi de seni bait yaptı. <gülüyor> ben oradan ben oradan yüklenirken sana çıkacak. Ben oraya avlayacağım. Yoluna bakacağız bütün senaryoyu yazmıştım yani. Yeah. Hikaye belli ya. Öyle hareketler yapma lan. city. Smoke. Şu artık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, niye smoke ya? Bir daha New Box'u probably. New Box. Probably. <gülüyor> Aha, new box. <gülüyor> Allah. Dur İyi, geliyorum Geliyorum bir saniye geliyorum Tontay Ölme tontay. tontay Nerede infonunu versene lan herifin Bilmiyoruz Muz gelebilir CT gelebilir. Şaka yapıyorsun Heriften izliyorum ciddi mi bilmiyoruz sonucunun yerini <gülüyor> Siz <hocam. gülüyor> Ben hani bir, bir şey savaşıyorsunuz giderken. Ondan dedim yani Nerede Oğlum. Orada yardıma ihtiyaçları var A'da ya yani, bir tanesi Ne aradım orada arkadaş, 92 vurmuşum ya Bu onun içinden 92 vurmuşum herif'e ha, yani Ama birbirinize yok yazdınız ki zaten 2-3 <gülüyor> tanesi çarpmalıydı yani Çalışıyorum. herif'e <gülüyor> yardım etsin de belki A'yı alırdınız yani Keşke dönseydin <gülüyor> ya Alır boya boşar Of of of of of, <gülüyor> ağlar, ağlar Valla <gülüyor> ağlar <gülüyor> Don't Typhoys win Ah çakalı gördün mü? He. Çakalı aşağı tut. İstedim onu. Ya Molly tut elinde işte artık sonun şeyi kadar. Ah stay sneaky orange. Stay stay. Stay sneaky. Short pushing. Onu right right. Wait wait don't don't shoot. Nasıl ya Hacım. nasıl ya? Bal ya. Şey, bal bal şey canı bal yani. ya. Şur? <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Hepsi <gülüyor> mi dedi yoksa? Doldu ya doldu ya. Zıplam. Sen rengin neydi abi? Yeşil Çılgın zıplayan sen misin o? Evet Reloadedı çünkü burada Girme girme girme Smoke attı zaten Smoke attı ya Dur şu biraz da B'ye bilenelim Zaten 4 kişiler bir de <Gülüyor> Dur dur dur dur panik yapma lan. The world is ours. Fire. ne? ne? Dönebiliyor mu? Beye mi? Ha, belki çünkü geldim Beye, boş gibi. Geliyorum, geliyorum. Tut orayı abi, sekür tut. Geliyorum. Allah inşallah burada başka yoktur. Koş koş koş koş. Boş valla inanmıyorum. CT. Geldi, geldi, geldi. Sumo'm yok. Galiba öldürdüm, bilmiyorum. Birazcık vurdum. Süre yok. <gülüyor> delirdi, delirdi. Canım çok az. O da çok kullanmıştım zaten. Öldü, tamam. Helam, muza bakıyorum. Tamam. Oğlum arkamızdan da gelmiş olabilir mi böyle bir şey? Tamam. Ay 3 3K. Doğruyla Dur smoklayım. Hadi. <gülüyor> On sırtıma sıktı ya. Ateş etme, ateş etme. Herkes <gülüyor> öldü zaten. Herkes öldü zaten. <gülüyor> tamam. Bu oyunu artık alacağız herhalde ya. Hadi. Ay A vurdum bu arada A vurdum hayatım azap hayatım Allah Info Why you drop to death Yes I am throwing smoke I'll try to take it Ay iyi birini daha vurdum Canlıs hemen koşsun Ay iyi. Run, run. Dur dur. dur. Çıkkanı flash'larım şu an bizden birine. O to. Yine ee, havay. He abi bizde. Abi bizde. To be. Bizde. Bizde. Bizde. bizde. mi? He. Evet. Bizde. Tamam. Konuşayım. Just in case, just in case. Şey gelmesin, rush, rush, tamam. İyi, iyi. Aklımda kalacağına geleyim abi. Coming from. Coming from. Bilmiyorum. Oğlum bir de arça mı lan? Ya Uf. Abi inanılmaz ya, tu pushing inanılmaz inanılmaz hayat hikayem bu benim ya. Tamam benim yüzümden kaymış olacağız şu an ya. Ay Allah Allah. Ya, ölür müsün? Low speed banana. Allah'ım neler atıldı. Bir canım kaldı zaten. Gariban gibiyim. Seni izliyorum. Bir canım kalmış. <Gülüyor> Sanırım mit boşluğu. Fark ettim, fark ettim de vaam kanı pişemem öyle lan. Ya kampana. E görüyorum tamam. E. İşte. İşte. Allah! Ne yapıyor bunlar lan? Nice. Şaka <Gülüyor> mı? Bu. Bana bana nice. Don't. I? And turn it off, please. What? Go ahead, go ahead. Uh, <gülüyor> canım yok. teksin. Ses verme yakalarsın. Duydum. Duydun Ver. Öldü mü? Öldü. Evet. Ulan var ya on bin kurşunla ya. <gülüyor> Ulan bir can gariban gibiyim ya. <gülüyor> Ulan. Şöyle biraz uzağa bomba atayım da bir tatları kaçsın. Nice. Puşta puşta zabuş. Bana flashlanın. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Geliyorlar yalnız ha Ama çıldırlar Yok yok burada gerginler Go help meyman Oha bana atı Burda adam burda şu an adam burda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen baktın o flash'i Yoo Hepsi flash'teydi <gülüyor> Valla Kendi akışın flash'ıdık ha <gülüyor> Oğlum aklım çıktı ya. İyi fucking short hem hp. Now Ne olsa yine sight da son. Koşma, koşma da bam diye ölmem. Lan orif aramam abi. Çünkü orif arkadan döner, B'yi alır, bombayı kurar, gider. Ben ben o çakal'a düşmem. Beni kandıramam. Get rid out. Yeah, he was here. He was here. I knew it. I knew it. Çakalın gen ya. Adamlar yani bütün utility'leri almışlar. Ve diziyorlar yani. Ay ne yaptım öyle? Ne yaptım öyle? Arkadaşını vurdu. Bu. Hah? Hm? Oğlum nere dönüyor ya? It's it. Bomuzir bomuzir. I oynadı <mı>? delirdi. <gülüyor> <gülüyor> Planladı ya. Allah geldi. Zt goes <gülüyor> Speedway. Atış etmene çakal. İnsan için atış etme. <gülüyor> <gülüyor> Not Zt bir ric. Deck. Zt. <gülüyor> don't don't die. Ya <gülüyor> yeah, die die. Do whatever you want. <gülüyor> Zizi. Bakalım ne gelecek renk. Legend biri. God noirlerde. Vallahi. Oh rank <rock>. up. <gülüyor> thank you, thank you rank up. Rank düşürmüş beni ya.